Bugün arçelik telveyi hep birlikte deniyoruz. Türk kahvesini nasıl yapacak, köpüğü nasıl olacak merak ediyorum. İki kahve pincene suyumuzu ekliyoruz. 3 fincana kadar alabileceği söylenildi bize her bir fincan için tepeleme bir tatlı kaşığı birer tatlı kaşığı kahve koyuyoruz oldukça pratik ve lezzetli olduğu söylenildi bize Kırmızı ışığı yandığı anda pişirmeye başlıyor. Yaklaşık 2-3 dakika sürüyor pişirme süresi, çok kısa. 3 fincana kadar da alabil alabiliyor. Evet, pişirme sesi geliyor. Evet, kahvemiz oldu. Artık servis yapabiliriz. Bekletmeden servis yapıyoruz. Köpüğü çok güzel olmuş. Bardaklarımızı alalım. Çok lezzetli. Kahvelerimiz hazır. Teşekkürler. Arçelik Tel ve